Sadece doğru iletişim işte sözlü iletişimi kurdukları gibi aslında çiftler gerçekten e, biz işte yaptığımız seanslarda da bunu fark ediyoruz ki cinsel anlamdaki bir doyumlu birlikteliği de yaşamıyorlar. Yeah, yani nedense o evlilik içinde garip bir şey bu cinsellik dışarıda daha cazip gibi ya da kendini daha rahat ifade ettiği bir şeymiş gibi tamam. cinsellik o yüzden işte bu kriz yönetiminde mesela ne yapacağız şimdi? Dedikleri zaman ben cinsel terapistim aynı zamanda onlara başka ödevler veriyoruz. Diyoruz ki şöyle şöyle yapacaksınız ve buraya kadar olacak bu. Bu süreci de daha sonrasında geldiklerinde memnun ayrılıyorlar. Diyorlar ki biz hiç, hiç böyle yapmamıştık, hiç böyle yaklaşmamıştık birbirimize. Ve deyip artık yavaş yavaş olaylar değişiyor.